Sevgi Naniyesi kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle hem pratik hem de lezzetli olan damat bohçası tarifimi paylaşmak istiyorum. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Malzeme listesini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. 1 adet yumurta, 5 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı sıvı yağ 2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin. Arasına koymak için pasta kreması, 1 çay bardağı süt. Öncelikle pasta kremamızı bir kabın içine alıyoruz. Üzerine 1 çay bardağı sütü ekleyip kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Daha sonra buzdolabına kaldırıyoruz. Derince bir kabın içine önce yumurtayı daha sonra şekeri alıp iyice çırpıyoruz. Daha sonra sıvı yağ, süt, kakao ekleyip karıştırıyoruz. Un ekleyip tekrar karıştırıyoruz. 1 bardak un yeterli gelmediği için 2 yemek kaşığı daha un ekliyoruz. En son 1 çay kaşığı kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek çırpıyoruz. Hazırladığımız harçtan tavamıza 2 kaşık döküyoruz. Üzeri göz göz olana kadar tek taraflı pişiriyoruz ve piştikten sonra bir borcamın içine alıyoruz. Borcamın üzerini poşetle kapatıyoruz. Çok soğumadan karşılıklı kenarlarını elimizle sıkıp birleştirerek tutu şekline getirelim. Soğuduktan sonra içine pasta kremasını sıkalım ve pasta süsü ile süsleyerek servis edelim. Yapımı oldukça kolay hafif olan bu tatlıyı denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun.